Merhabalar 4-11 Şubat haftası astrolojik etkilerden bahsedeceğim sizlere bu e, videomda arkadaşlar. Bu haftanın önemli bir gündemi daha evvel videosunu hazırlamış olduğum kova burcuna gerçekleşecek olan yeni ay esasında biliyorsunuz Ocak ayı oldukça gündemi yoğun bir aydı. Ve Şubat ayında artık e, farklı bir enerji içerisine gireceğiz. Oğlak enerjisinden çıkıp. Kova enerjisine giriyor olacağız ve bu yeni aile beraber de aslında bunun etkilerini gözle görülür bir şekilde hissedeceğiz diyebilirim arkadaşlar. Evet bu haftanın önemli bir diğer gündemi ise Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçiyor oluşu. Biliyorsunuz Venüs uzun süredir yay burcundaydı. Bu haftayla beraber Oğlak Burcu'na geçecek ve işlerimizi, sorumluluklarımızı Yaklaşık birkaç ay boyunca daha güzel bir şekilde yerine getiriyor olacağız. Özellikle kariyer konusunda güzel şanslı fırsatlar ve başarılar getirebilir Venüs Oğlak transiti bizlere. Onun dışında kendimizi çalışarak ve emek vererek daha iyi ifade edebileceğimiz bir döneme giriyor olacağız. O Venüs yayın vermiş olduğu o havailik, o uçukluk biraz daha ciddiyete bürünecektir arkadaşlar. Onun dışında zaten bir müddettir etkili olan biliyorsunuz Jüpiter hemen hemen yay burcuna girdiğinden beri etkili olan Jüpiter-Neptün karesi yine devam etmekte ve Satürn Plüton e, yine Oğlak burcunda transitine devam etmekte. Biliyorsunuz uzun süredir Merkürle Güneş'in böyle yakın temasları vardı. Geçtiğimiz haftalarda bu etkilerden bahsettik. Merkür yine Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Kendimizi ifade ederken pardon Merkür Kova burcunda seyrine devam ediyor ve kendimizi ifade ederken daha sıra dışı, daha marjinal, e, daha toplumsal konularla alakalı e, ifade yöntemlerini kullanıyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten e, Mars Koç burcunda ve Uranüste artık e, Koç burcunun son derecelerinde Dolayısıyla Mart ayıyla da beraber Uranüs artık koç transitinde tamamlıyor olacak sevgili arkadaşlar ve gökyüzünde herhangi bir retro gezegenimiz yok. Hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Durumda bu haftada aynı şekilde. Evet bu haftanın esasında gündemini kova yeni ayı oluşturacak demiştik. Dolayısıyla esasında bu haftayı ve önümüzdeki haftayı etkileyecek olan bir transittir bu yeni ay. Yeni başlangıçlar demektir yeni aylar. Hayatımızla ilgili sıfırdan yapmak istediğimiz, başlamak istediğimiz konuları gündeme getirecektir. Kova Burcu'nda gerçekleştiği için arkadaşlar özellikle teknoloji kanallarda ileri dönük planlarda, projelerde, sosyal ve toplumsal konularda, sosyal bir takım projelerimiz varsa bunlarla alakalı konularda yeni başlangıçlar yapabiliriz. Bilim ve teknolojiyi kullanarak astrolojiyi, uzay bilimlerini, astronomiyi kullanarak bir takım faaliyetler gerçekleştirmek için güzel zamanlardır. Uzun ve derin araştırmalar yapmak, okumalar yapmak için güzel zamanlardır. Ee, onun dışında dediğim gibi arkadaşlarla, sosyal ortamlarla, sosyal çevrelerle vakit geçirmek için de Bunlarla alakalı yeni başlangıçlar yapmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yeni arkadaşlar edinmek için de güzel zamanlardır. Kova yeni ayının olduğu zamanlar ufkumuz daha geniştir ve hayata daha geniş bir perspektiften bakıyor oluruz. İnsanlara faydalı yardımsever etkinliklerde bulunmak, gönüllü projelerde bulunmak için de güzel zamanlardır. Kova Burcu'nun genel temaları bunlardır arkadaşlar. Zaten birazdan... Burç burç yeni aydan nasıl etkilendiğimizi aslında haftalık yorum olarak bu haftanın nasıl geçeceğini anlatıyor olacağım. Zaten diğer videomda da esasında bunlardan bahsetmiş bulunmaktaydım. O videoyu da izleyebilirsiniz daha detaylıdır. Evet yeni ayın almış olduğu açılara bakalım arkadaşlar. Yeni ayın Mars'tan ve Jüpiter'den güzel açılar aldığını görüyoruz. Koç burcundaki Mars'tan ve Yay burcundaki Jüpiter'den demek ki hayallerimizi gerçekleştirmek, büyük projelerle alakalı konulara başlangıç yapmak için oldukça güzel zamanlar. Yeni bir spora başlamak için yeni bir girişim başlatmak için oldukça e, olumlu zamanlardır teknoloji ile alakalı e, bir takım konular başlangıçlar söz konusu olabilir Mars burada bizim e, motivasyonumuzu artıracaktır, başlama enerjisini getirecektir ki zaten yeni aylarda başlangıçlar demektir dolayısıyla Mars'ın bu enerjisi ile beraber gerekli motivasyonu sağlayacağız ve Jüpiter'den de bolluk bereket şanslı bir takım fırsatlar e, elde ediyor olacağız dolayısıyla Merkür'ün de hemen hemen yine kavuşum enerjisinde bulunmasına dolayı Merkür'le de beraber iletişim konularında çevremizde yakın çevremizde bir takım projeler gerçekleştirmek olabilir. Bir takım beklentiler, şanslı fırsatlar gibi konular gündemde olabilir. Bunların hepsinin başlangıcı için uygun zamanlardır arkadaşlar. Oldukça Olumlu açıları olan bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. Ve her burcu da tabii kendi e, temsil ettiği ev ile alakalı konularda güzel başlangıçlar bekliyor olacak. Tabii ki gökyüzünde zaman zaman sert açılarımız olacak ama önemli olan bu yeni ayın gündemidir. Ve bu haftaya damgasını vuracak olan e, gökyüzü olayı esasında bu yeni aydır arkadaşlar. Ve venüsün oğlak transitidir. Şimdi tek tek burçlara göre etkilerine bakalım arkadaşlar. Koç burcundan başlayalım. Koç burcu bu etkiyi 11. evinde yaşıyor. Dolayısıyla yeni sosyal çevrelere girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, bir takım sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, bunlarla alakalı girişim fırsatları, bunlarla alakalı şanslı kişilerle tanışmak gibi durumlar söz konusu olabilir özellikle bu hafta. bazı projeler olan Koç burçları varsa lütfen evde kalmasınlar ve sosyalleşsinler, yeni ortamlara girsinler. Yeni Topluluklara girsinler, organizasyonlara girsinler ki burada tanışmış olacakları insanlar özellikle yaşça büyük bir takım kişiler onlara farklı bir perspektif, farklı bir hayat görüşü kazandırabilir. Ve yeni başlangıçlar için bu insanların gerçekten çok güzel desteklerini görebilir koç burçları diyorum. Ve Venüs'ün oğlak transiti nasıl etkiliyor? İş hayatına, kariyer kariyer konularına e, bu haftadan itibaren başlayacak transitle beraber daha çok odaklanacak koç burçları ve daha rahat e, hallediyor olacaklar. Özellikle patronlarla kadın figürleriyle iş ortamındaki kadın figürleriyle daha iyi anlaşıyor olacak. Ve e, kariyer konusunda da sosyal çevre konusunda da güzel başlangıçlar koç burçlarını bekliyor olacak arkadaşlar. Geçelim boğa burçlarına. Evet. E, boğa burçları e, bu hafta bu yeni ayı kariyer evlerinden karşılıyor olacaklar arkadaşlar. Çok özür diliyorum sesimden dolayı. Kariyer konularında karşılıyor olacaklar. Dolayısıyla kariyerle alakalı yeni başlangıçlar için özellikle anlaşmalar, imzalar, kontratlar ee, yeni gelişimler, iş kurma planınız varsa bununla alakalı durumlar veya bir ortaklıkla alakalı gündeminiz varsa bununla alakalı uzaklardan bir haber bekliyorsanız ee, veya yabancı kültürlerle, yabancı dille alakalı bir projeniz varsa, teknolojiyle alakalı bir projeniz varsa bunlarla ilgili güzel yeni başlangıçlar ve gündemlerle karşılaşıyor olacaksınız sevgili boğalar. Venüs'ün oğlak transiti sizi nasıl etkiliyor diye bakacak olursak özellikle seyahatler, seyahat planları yabancı dil eğitimleri, yeni akademik kariyer fırsatları, yeni eğitimler hayata karşı daha olumlu baktığınız, yaşam felsefenizi daha olumlu bir noktaya çektiğiniz bir dönem sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla güzel seyahat fırsatları yakalayabilir veyahut yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni çevrelere girebilirsiniz. Lütfen bunları değerlendirin. Seyahatler için gayet güzel zamanlardır. Özellikle bu seyahatlerde tanışmış olduğunuz e, kadın figürleriyle güzel dostluklar kurabilirsiniz. İş kontakları kurabilirsiniz her şeyden önce. Dolayısıyla e, esasında kariyeriniz ve e, aynı zamanda e, eğitim alanınızda güzel ve şanslı etkiler sizi bekliyor olacak bu hafta sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu yeni ay sizi nasıl etkiliyor diye bakacak olursak 9. evinizde gerçekleşiyor olacak bu yeni ay. Dolayısıyla özellikle yabancı dil eğitimlerine başlamak için eğitim fırsatlarını yakalamak için hayat görüşünüzle ilgili okumalar araştırmalar yapmak için çok güzel başlangıçlar bulacaksınız. Hayat görüşünüzü yeniden sorgulayacaksınız. Daha marjinal, daha farklı bir bakış açısıyla sorguluyor olacaksınız. Uzak yerlerden seyahat imkanları eğitim fırsatları gibi teklifler gelebilir. E, felsefi konulara biraz daha e, yönelebilirsiniz. Yaşam şeklinizi, yaşam görüşünüzü dünya görüşünüzü yeniden e, oturup değerlendirebilirsiniz. Bunlar ile alakalı güzel yeni başlangıçlar söz konusu sevgili ikizler. Onun dışında Venüs'ün oğlak transiti Esasında oğlak transisi sizi çok olumlu etkilemedi uzun süredir biliyorsunuz. Başkalarının sorumlulukları, başkalarının kaynaklarını paylaşmak durumda kalmak gibi durumlarda e, maddi manevi zorlanmalar yaşadınız. Venüs oğlak transisi sizi ufak da olsa rahatlatacaktır. E, eşten veya başkalarından beklediğiniz maddi manevi güzel ufak tefek hediyeler, destekler sizi karşılıyor olacaktır sevgili ikizler. Dolayısıyla kısımlarınızı. E, kendi kazancınızla kendi emeğinizle değil ama ekstra prim gibi ya da başkasının size fayda sağlaması gibi konularda güzel maddi ve manevi ufak tefek hediyeler fırsatlar karşınıza çıkabilir ve kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz bilinçaltı düzeyinde daha mutlu hissedeceğiniz bir süreç olacak venüs oğlak transiti sevgili ikizler. Ve geçelim yengeç burçlarına evet sevgili yengeçler. Kova burcuna gerçekleşecek olan yeni ay bu haftaya gündemine vuracak ve bu haftalık etkilerde size ne gibi yansımalar olacak diye bakacak olursak 8. evinizde gerçekleşiyor olduğunu görüyoruz bu yeni ayın. Dolayısıyla 8. ev konularına yeni bir açılım getireceksiniz. Nafakalarınız, borçlarınız, sigorta primleriniz, bir takım kredi borçlarınız, miras gibi konular gündemde ise bunları yeniden düzenlemek adına başlangıçlar yapabilirsiniz. Atıyorum bir borcunuz vardır. Bunu yapılandırmak isteyebilirsiniz. Veyahut yeni bir borç altına girersiniz ama karşılığında bir mülk veya bir mal sahibi olmuş olursunuz gibi gündemler söz konusu olabilir. Onun dışında eşiniz, partneriniz veya birlikte yaşadığınız aile birey leriniz Den güzel destekler alabileceğiniz yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle yeni projeler, yeni iş kurmalar, ortaklı işler gibi konularda güzel şanslı kontratlar ve imzalar söz konusu olabilir. Bu hafta eğer bir mal edinme bir borç altına girme gibi bir durum söz konusu ise bunlarla alakalı imzaları atmak konusunda aslında olumlu bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Borca girseniz de karşılığında edinmiş olacağınız bir mal vardır. Dolayısıyla gökyüzünde de enerjiler bu kadar akışkan ve rahatken bu hafta bu haftayı tercih edebilirsiniz. Bilhassa Mart ayına girmeden önce diyorum sevgili yengeçler. Venüs'ün oğlak transiti sizi en çok etkileyecek. Konulardan biri olacak partnerinizle e, çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Partneri olmayanlar, bekar olanlar güzel ilişki fırsatları, evlilik teklifleri alabilir. E, bu özellikle 14 Şubat'ta e, yengeç burçları. Dolayısıyla güzel e, ilişkiler bakımından, ortaklıklarla, evliliklerde, ilişkilerde güzel şanslı fırsatların karşınıza çıkacağı bir transit olacak sevgili yengeçler. Geçelim sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu yeni ay sizin 7. evinizde gerçekleşecek sevgili aslanlar. Dolayısıyla evli olan ve ilişkisi devam eden aslan burçları için yeni başlangıçlar yeni anlaşmalar gibi durumlar söz konusuyken ortaklıklara başlamak, yeni bir takım ortaklıklar yapmak, evlilik konusunu gündeme getirmek için oldukça uygun bir hafta. Olacağını söylemek mümkün. Venüsün oğlak transiti sizi 6. evinizde etkili olacak. Dolayısıyla özellikle iş arkadaşlarınızla uyumlu ve güzel bir takım çalışması gerçekleştirebilirsiniz. Artık günlük rutin işlerinizi yerine getirmek, sağlığınızla alakalı konular, işinizle alakalı konular, bunlarla alakalı sorumluluklarınızı yerine getirmek sizi o kadar yormayacaktır. Daha rahat bir şekilde işlerinizi hallediyor, bulacaksınızdır kendinizi sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar bu haftanın gündemi biliyorsunuz Kova Burcu'na gerçekleşecek olan yeni ay Merkür yani yeni ay dolayısıyla haftada da gündemine bu yeni ayın etkileri vuruyor olacak. Sizin 6. evinizde gerçekleşecek bu etkileşim. Dolayısıyla yeni iş fırsatları, yeni takım arkadaşları, yeni çalışma imkanları, yeni kariyer fırsatları gibi konular gündemde olabilir. İş değişikliği, ünvan değişikliği, terfi veya e, bulunduğunuz konumda farklı bir konuma geçmek gibi bir durum söz konusu ise ve kafanız karışıksa bunlarla alakalı aslında güzel yeni başlangıçlar yapabileceğiniz söylemek mümkün. E, çalışmayan bir e, Başak Burcuysanız da özellikle günlük rutinlerinizi günlük sorumluluklarınızı yerine getirmek hayatınızı organize etmek adına güzel e, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlıklı yaşama e, daha çok önem verebilir. Sağlığınızla alakalı bir takım operasyonlar geçirmek gibi bir durum söz konusuysa bu operasyonlar içinde uygun zaman dilimleridir. Bu hafta enerjileri demek istiyorum ve Venüsün oğlak transiti sizi 5. henüz etkileyeceği için özellikle bekar e, ve e, ilişkisi olmayan başak burçları adına konuşuyorum güzel ilişki fırsatları kendinizi daha iyi hissedeceğiniz hayattan daha keyif alacağınız beğenildiğiniz ilgi gördüğünüz durumlarla karşılaşabilirsiniz evli ve çocuklu başaklar çocuklarıyla daha güzel zaman geçirebilirler ve çocuk sahibi olma konusunda da şanslı fırsatların olacağı bir hafta sizi bekliyor sevgili başak burçları evet sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizi 5. elinizde etkiliyor olacak. Dolayısıyla e Hayata karşı bakışınız, hayattan keyif aldığınız konular konusunda yeni bir başlangıç gerçekleştirebilirsiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız, tek başına çalıştığınız bir projeniz varsa bununla alakalı yeni iletişim fırsatları, yeni şanslı fırsatlar, bunu bir yatırıma veya işe dönüştürme gibi e, şanslarla karşılaşabilirsiniz. E, güzel aşklar da karşınıza çıkabilir. Ani aşklar da karşınıza çıkabilir. E, dolayısıyla özellikle yakın çevrenizden, belki eskiden tanıdığınız kişilerden e, bir de teklifler alabilirsiniz. Bu alanda yeni ve şaşırtıcı gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir sevgili teraziler. Venüs'ün oğlak transiti ise sizi dördüncü evinizde etkiliyor olacak. Ailenizde yuvanızı da daha mutlu ve huzurlu hissedeceksinizdir kendinizi. Yeni bir ev almak, evi taşımak, evi güzelleştirmek, evi dekore etmek için güzel enerjiler hakimdir. Dolayısıyla aile büyükleriyle evinizle yuvanızla Kişisel dünyanızla alakalı konularda kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili teraziler. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek sevgili akrepler dolayısıyla Ev alma, ev taşıma, mekan değiştirme, taşınma gibi durumlar gündeminizde olabilir. Ev almak gibi bir projeniz varsa bunlarla alakalı imzalar atılabilir. Bunlar için uygun dönemlerdir. Ani bir şekilde, ani fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Taşınma durumları da söz konusu olabilir. Evinizde bir takım tadilatlar ve yenilikler yapmak gibi durumlar da gündeminizde olabilir. Ve ebeveynlerin sorunlarıyla ilgili durumları yaşamanız da mümkün olabilir sevgili akrep. Ee, venüs oğlak transitine bakacak olursak sizin 3. evinizde meydana gelecek özellikle yakın çevrenizde kız kardeşleriniz e, kuzenlerinizle alakalı güzel gündemler yakalayabilirsiniz güzel iletişim fırsatları yakalayabilir ve yeni çevrelere girebilirsiniz e, yakınlarınızla daha güzel kontakların olduğu yaşanacağı bir e, hafta başlıyor demek istiyorum sevgili akrepler Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Burcu'nda gerçekleşecek olan bu yeni ay sizi 3. evinizde etkili olacak. Özellikle sizin için belirtmek istiyorum ki gerçekten iletişimle alakalı, eğitim, öğrenimle alakalı veyahut seyahat planlarıyla alakalı yeni bir iş girişiminiz varsa lütfen ama lütfen bu yeni ayı değerlendirin sevgili yaylar. Çünkü bunlarla alakalı güzel gelişmeler, güzel gündemler, güzel şanslı sözleşmeler ve teklifler karşınıza gelebilir. Kardeşlerle bir arada çalışmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yakın çevreyle beraber bir takım işler, projeler gibi gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir eğitim durumu yine gündemde olabilir. Bu durumu iyi değerlendirmenizde fayda var. Venüsün oğlak transine bakacak olursak para konularında elinize ufak tefek güzel şanslı fırsatların geçeceğini söylemek mümkün. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz güzel paraların geldiği bir dönem olabilir ama yine de siz bu paraları Özellikle kişisel bakımınıza harcamak konusunda da e, istekli olabilirsiniz. Dolayısıyla para geldiği gibi gidebilir ama paranın gelmesi ve gitmesi sizi mutlu edecektir. Sizi daha güzel e, durumlara taşıyacaktır demek istiyorum sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Kova yayın ayı sizin ikinci en gerçekleşiyor olacak sevgili oğlaklar. Dolayısıyla bu Parasal kaynaklarınızı artırmak ve parasal e, durumlarınızı kontrol etmek adına yeni bir takım durumlar ve olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir parasal kaynak edinebilirsiniz. Yeni bir işe, ek bir işe başlayabilirsiniz. E, onun dışında kardeşlerle beraber parasal bir takım konular gündeme gelebilir. Özellikle erkek kardeşlerle alakalı e, bir takım gündemler olabilir. İletişimle veya eğitim öğrenimle alakalı bir meslekte olabilirsiniz. E, çalışıyorsanız bunlarla alakalı da güzel e, imzalar ve başlangıçlar yapmanız için iyi e, doğru insanlarla tanışıp doğru imzalar atacağınız bir hafta söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Ee, onun dışında venüs e, burcunuzda transite başlıyor olacak bu hafta. Dolayısıyla kendinizi daha iyi hissedeceğiniz daha iyi ifade edeceğiniz, daha güzel daha bakımlı, daha yakışıklı hissedeceğiniz bir döngüye giriyor olacaksınız. Çevrenizde sözünüzü daha rahat dinleteceksiniz. Daha albeniniz ve aura'nızın yüksek olacağı e, bir süreç sizi bekliyor olacak. Bu haftayla başlayan etki ama e, tabii ki Sadece bu haftanın etkisi değil özellikle yaklaşık bir ay boyunca bu etkiden nasibinizi alacaksınız sevgili oğlaklar. Dolayısıyla bu şanslı dönemi de mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar bu hafta gerçekleşecek olan yeni ay burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla her alana dair, hayatın her alanına dair güzel e, fırsatlar, güzel başlangıçlar yapmak için e, karşınıza gerçekten doğru insanlar ve doğru imkanlar çıkacaktır. Dolayısıyla hayatınızda düzenle koymak istediğiniz, e, yoluna sokmak istediğiniz ne gibi değişiklikler varsa sosyal çevreniz olabilir aileniz, yuvanızla alakalı konular olabilir. Bunlarla alakalı gündemleri e, yeniden masaya yatırıp, bunun üzerine kafa yorup, bunlarla alakalı başlangıçlar yapmak için çok uygun bir dönemde olacaksınız. Özellikle bu hafta. Venüsün oğlak transitiyle beraber bilinçaltı meseleleriniz, e, uzun süredir sizi rahatsız eden konular, e, sizi zorlayan konulara farklı bir perspektiften bakıyor olacaksınız. Eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Eski günleri yad edebilirsiniz. E, ve e, Aslında hayatınızda kayıp olarak Gördüğünüz şeylerin e, sizde e, ne gibi olumlu tesirleri olmuş bunları fark ederek daha mutlu ve daha huzurlu içsel bütünlüğünüz daha güzel yaşamış bir şekilde e, farkındalığınızı artırabilirsiniz. Bu venüs oğlak transitinde sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar kova burcu yeni ayı size 12. evinizde etkili olacak. Bu hafta gerçekleşecek olan bu yeni ay size bu. E, İçsel yolculuğunuzda yeni bir başlangıç yapma konusunda motivasyon sağlayacaktır. Yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Metafizikle alakalı, spiritüel konularla alakalı yeni gündemleriniz söz konusu olabilir. Geçmişten kapatamadığınız hesaplarla alakalı yeniden bir takım gündemler oluşup bunlarla alakalı güzel yeni başlangıçlar ve yeni kapanışlar yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. İçsel olarak e, kendinizi daha huzurlu ve dingin hissedeceğiniz bir takım e, değişiklikler yapmak zorunda hissettiğiniz konulara daha çok eğiliyor olacaksınız özellikle bu hafta. Venüs Oğlak Transiti ile beraber e, güzel arkadaşlıklar edinme fırsatı söz konusu olabilir. Arkadaş çevrenizden aşk teklifleri aşk ilişkileri gibi konular gündeme gelebilir. E, hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak konusunda kendinizi biraz daha e, o hedefe ve o hayali yakın hissedebileceğiniz gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Ee, özellikle yakın çevrenizden ve sosyal çevrenizden aynı amaç için bir arada bulunduğunuz topluluklarda e, ani aşk fırsatları karşınıza çıkabilir e, sevgili balıklar. Evet e, bu haftanın gündemi... Oldukça yoğun gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar e, haftalık yorumlarımız bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğene basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.